Herkese merhaba. iddia tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 6 tane maç hazırladım. 6 tane maçın analizini yapacağız. Bu 6 maçın içinden istediğinizi seçip kombineleyebilirsiniz. Veya size vereceğim maçlardan 2 tanesini alıp sizin de güvendiğiniz maç varsa ekleyip kupon oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk maçımızla başlayalım. Almanya 3. liginden saat 16'da başlayacak Ingolstadt-Victoria-Köln maçı. Bu maça baktığımız zaman arkadaşlar. 3. sıradaki Ingolstadt. 14. sıradaki, 14. sıradaki victoria Viktoria ile karşılaşıyor 24 puanla. Ve 38 puan bugün kazandığı takdirde lider olacak. Sakat cezalığı kontrol edelim. Sakat cezalığı oyuncuları yok iki tane oyuncusu var ama çok da önemli futbolcular değil Evet açılış oranı demeyelim de şu andaki oranları analiz yapacağız 1.60 3.10 3.50 arkadaşlar 1.60 3.10 3.50 Evet maçımız karşılıklı gol var ve üst maç birden bir bitebilir. Tabii ki bizim tercihimiz bu maçta iki buçuk üstten yana. Dileyen bu maçın karşılıklı gol varını da alır. Tabi sizin de altınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Suudi Arabistan Pro Liginden saat 16.00'da başlayacak. Damak Al-Katisya maçı. Yine 2.05-2.95-2.50 oran açılmış. 2.05-2.95-2.50 Ben bu maçların daha önce analizini yaptım. Sizlere şu anda canlı analizini yapmak istedim. Her videonun da olduğu gibi. Yine karşılıklı gol var ve beklediğimiz bir maç. Maç üste gidecek. İki <gülüyor> takımdan da gol bekliyoruz. Sıralamasına bakalım. Evet dokuzuncu sıradaki ve son sıradaki damak ee, karşılaşıyor arkadaşlar. Gol ortalamaları iki buçuk gol üstünde her bir maçı ve karşılıklı gol varla sonuçlanan bir iki takım mücadelesi izleyeceğiz. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekil değerlendirebilirsiniz. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Kuzey İrlanda Premişer liginden saat 18'de başlayacaklar ne var point maçı oranına bakalım arkadaşlar 1.15 4 25 7.50 1.15 4 25 7.50 Sizlerde de bültende kontrol edebilirsiniz. Evet maçın karşılıklı gol var ve üst tabii ki Karşılıklı gol var oranı biraz yüksek 1.85 önermiyorum. Maçın üste gideceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminimiz 2.5 üst. Evet ikinci sıradaki Larne bugün kazandığı takdirde liderle arasındaki puan farkını kapatacak ve kazanacağını umuyorum. Sekizinci sıradaki Warren Point ile karşılaşıyor. Evet gollü bir mücadele bekliyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki maçımız arkadaşlar yine Suudi Arabistan Pro Liginden Al Sahabap Al Rayat maçı. Oranları 1.33 75 4.75. 1.30 3.75 4.75 Bunları daha evvel hazırladım ben arkadaşlar. Evet maçımız üst ve karşılıklı gol var. Ama biz tercihimizi üstten yana kullandık. Maç birden bir bitebilir arkadaşlar. Yani 5 maç oynanmış. 4 maç birden bir. Ve artı Pardon artı diyorum. 4-5 gole gidebilir bu maç arkadaşlar. Yani 2.5 üstü garanti diyebilirim. Bu maçın Al-Sahab sırada arkadaşlar ve 12. sıradaki ar da karşılaşıyor. Gollü bir müsabaka bekliyorum. Risk almak isteyenler 3.5 üstünü değerlendirebilir. 3.5 üst oranı 2 oran. 1 ve 2.5 üstünü de değerlendirebilirsiniz. 1 ve 2.5 üst oranı 1.75 ama e, 1.40 size yetiyorsa, bana yetiyorsa diyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçımızda. Beşinci maçımız arkadaşlar Çek Cumhuriyeti birinci liginden <gülüyor> saat 20.30'da başlayacak. Victoria Pilsen slovan liberek maçı. Ben majör liglere yani büyük liglere hiç bulaşmadım arkadaşlar. Bulaşmak da istemiyorum işin açıkçası sizin aklınıza yatıyorsa bu alt iklerden aldığım maçları kombinleyebilirsiniz. Evet Victoria Pizan Sloan-Liberik maçı 1.55-3.13.75 1.55-3.13.75 Kupon vermeyeceğim arkadaşlar çünkü kuponlara hakikaten nazar değiyor. Kuponların maalesef bir şekilde taklaya geliyor diyelim. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Tabii ki biz bu maçın da üstünü aldık. 1.62 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. <gülüyor> ve son maçımız Belçika Pro Ligi'nden Cers de maçı. 2.55-3.1.95 2.55-3.1.95 Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Maç birden bir bitebilir arkadaşlar ama önermiyorum ben 2.5 üstünü aldım 1.50 orandan sizler de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar aklınıza yatan maçı değerlendirebilirsiniz bülteni alabilirsiniz aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde değerlendirmeye almayın. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.